Yağla ana ana adam. Adam. yüzümde saçan bir anım var. Kendi paramla bizzat gidip aldığım ilk konsolumdanısı. İnsanın ekonomik özgürlüğüne kavuşup da kişisel zevklerine kimseye hesap vermeden ulaşması kadar güzel bir şey yok. Ama bahsettiğim ya. şey haçlıklardan arttırıp Baksana adamım şey... uyandığı gibi yayın açıyor, video çekiyor. Gönle, gözünde abi. çapak var amına koyayım. Böyle adamları seviyorum ya. Hani bu adamdan zarar gelmez, anladın mı? Bu herif dünya sikine takılıyor. Araştırıyor öğreniyor anlatıyor doğaldık abi ya mis gibi ya Görüyor musun bir şov görüyor musun şunda ya biriktirip bir şey almak değil abi. Misal ben PlayStation 2'yi 16 yaşındayken almıştım. Ancak o zamanlar öğrenci olduğum için açıklarımdan biriktirip almıştım. Sene 2006 falan. Geç almıştım yani PlayStation 2'yi. Benim konsolla ilk düzgün tanışmam zamanın gerisindeydi. Hatta millet PlayStation 3 gazına gelirken almıştım ben PlayStation 2'yi. God of War'ları Resident Evil'ları falan oynamıştı. Eyle de eğlenmiştim. Geç olmuştu ama eğlenmeme engel olmamıştı bu durum. Ancak asıl tatmini gerçekten çalışıp paramı kazanıp aldığım ilk konsolda yaşamıştım. Xbox 360'ta Kardeşimle ortak almıştı bu konsolu Orada da sene 2010 falan ...tl'ye almıştık. Yazın çalıştıklarımdan biriktirmiştim. Klasik part daymış işte yani. Öğrenci kafası. Şimdi bu 460 TL'ye Xbox aldığım günleri düşünüyorum da Daha oyuncu fok. olmanın rahat olduğu Karşılaşma. Günler. Eyvallah. Yani, sosyal medya aktif olmadığı için oyunları güncel takip etmek gibi bir durum da yok ortada. Tabii ki her oyun dergileri alıp oralardan takip ediyoruz ama... ...elimin altında sağlıklı bir internet olmadığı için oynayamadığım oyunların neye benzediğini falan çoğunlukla göremiyorum. Hani bir. Evet 460 TL şey almış, konsol almıştı. Arkadaşlar bitrate'e bakıyorsunuz değil mi? Moderatörler. 8000 altına indiği zaman böyle ama 7800'den bahsetmiyorum. 7000'in altına indiği zaman hop hemen ha he, sıkıntı var. Tamam. Ön görürsün canın çeker falan ya o zaman öyle can çekmesi durumu o kadar yoğun değil. Zaten sosyal medyanın hayatımıza girmesi her alanda olduğu gibi oyun alanında da insanı tetiklemeye başladı. Aslında bu açıdan yaptığımız için sosyal medya üzerinde bir içerik yapmak olması ve insanları imrendir 6100 şu an. Mesela bu sıkıntı. Benim internetim düzelmemiş. 6100 mümkün değil olmaz normalde. Önün üzerine kurulu olması biraz iç burkutan cinsten. İşim gereği elime bir sürü teknolojik alet geçiyor ve bunların tanıtımını yapıyorum. Reklam alıyorum işte lan klasik reklam. Bu bazen bir klavye oluyor, bazen bir notbook oluyor, bazen bir oyun oluyor. Aslında benim gibi bir kanal alabileceği reklam işleri oluyor. Hatta bırakın reklamı bazen dümdüz bir oyundan bahsediyorum abi. Dümdüz. Oyunu çok sevmiş oluyorum ve bahsetmek istiyorum. Sabahlara kadar övmek istiyorum. Ancak bazen övdüğüm oyunların pahalı olması durumu canımı sıkıyor. Tamam diyorum, arkadaşlar şey spamlamayın. Tamam bak bunu başta söyledim spamlamayın. Not alsınlar. Bizim moderatörler onu söylüyorum. övgü dozajını ayarlamam mı gerekiyor diye kendime soruyorum. İnsanları özendirmek bizim yaptığımız işin doğasında var. Bunu kabul ediyorum. İstemesek bile var bu. Bir oyundan bahsederken sizi soğutada biliyorum, ısındırada biliyorum ve bunu bilerek yapmıyorum abi. Kimseyi yönlendirmek gibi bir amacım yok. Sadece övmek ya da gömmek geliyor içimden ve içimden gelenleri paylaşıyorum. Ancak paylaştıktan sana. sonra böyle içimden aşırıya kaçtım mı acaba diye bir düşünce oluşuyor. Hadi Oyun içi genelde gömdüğüm zamanlarda değil de övdüğüm zamanlarda geçerli oluyor. Birilerinin sırf ben övdüm diye bir oyuna 500 dolar verebilme ihtimali beni derinden düşündürüyor. Ancak bu ihtimal var diye de isterim. Saklamak istemiyorum. Yani size bir ürün anlatırken ki burada konumuz olan bir oyun. işte bunu anlatırken çekince yaşıyorum. Ve bu çekince yaşadığım şey affedersiniz ama... Last of Us 2 ne bitirdik Onun be? Oyun lan ya. bu. Araba değil, ev değil, lüks bir tatil değil. Oğlum hiçbir şey değil lan. Dümdüz oyun. Lan ben bunu düşünmek zorunda mıyım lan? İnsanlar bir oyun almak için bu kadar düşünmek zorunda mı lan? Kafayı yememe ramak kaldı. Ya bu nedir ya? Bu nedir hacı? Yeni nesil oyunlar geliyor şimdi. Bakın PlayStation 5 oyunlarının fiyatı 620 TL olacak. Üstelik bu fiyat iyi bir fiyat var. Fiyatlara bak. Yazık. Vallahi yazık. Yani şu an oyun üzerinden ekonomi çevirmeyeceğim. Çok da acınası örnekler var ama şu bile onun göstergesidir yani. Oyun lan dümdüz oyun. Araba değil, ev değil, tatil değil. Oyun lan cümlesi işte bu. Çünkü bu oyunlar Avrupa'da 80 Euro'dan satılıyor. 80 Euro eşit değildir 620 TL. Yani şaka gibi ya. Ben şimdi bu 620 TL'lik oyunları oynayacağım, videosunu çekeceğim ve büyük ihtimalle aralarında beğendiğim oyunlar olacak. Ne diyeceğim? Oyun çok güzel abi mi diyeceğim? Gidin alın mı diyeceğim? Nasıl diyeceğim lan ben bunu? Bu kanalı sadece durumu olan arkadaşları mı tutalım? Burası saçma şey olabilir mi lan? Oğlum şaka maka oyunculuk bitiyor ha. Ülkemizdeki oyun oynayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Bak onda hiçbir problem yok. Hakikaten önemli bir olay. Her geçen gün daha da fazla kişi oyunlarla tanışıyor. Ben bu... Oynuyor da PUBG Mobile oynuyor amına koy ya küçümsemek için söylemiyorum da bu kanalı ilk açtığımda bak olan bir videom 100 bin kişi izlese harika bir şey olur falan diye düşünüyordum bak daha yeni açtığım zamanlar geçen gün Baldur's Gate 3 videosunda baktım mesela 300 bin kişiye yakın insan izlemiş ya oğlum insanlar ilgi duyuyor insanlar farklı şeyler keşfetmek istiyor ama durum yok lan ya millet PC alamıyor ya konsol alamıyor ya oyunlara para çıkışmıyor yok ulan yok gençlik oyunu oynamak istiyor ama para yatıştırmak mümkün değil bak başka bir şeyden bahsedeyim mesela ben orijinal oyun konusunda uç yaşayan bir adam değilim durumu olan birinin orijinal oyun almasını isterim olay herkesin orijinal oyun alması değil abi olay durumu olan insanların orjinal oyun alması. Durum olmayan bir insana orijinal oyun almalısın falan diye baskı yaptık benim için anlamlı bir şey değil. Ama durumu olan insanlar oyunları değerli görmeyebiliyorlar. Yani bir insan gidip bir mekana bir gecede 5000 lira ezerken bir oyunu 300 TL vermeye erindiği zaman problem oluşuyor. Maalesef ülkemizde oyunlar değersiz görülen araçlar. Bu gençlerde olan bir şey değil bu arada. Bu hakikaten bak bizim jenerasyonda olan bir şey. Biz abi çocukluğumuzda gençliğimizde oyunları hep 2-3 lira vererek aldığımız için orijinal oyun diye bir kavram olmadığı için o zamanlar bizim <gülüyor> jenerasyonda kalan insanlar için oyunlar değersiz bir şey olarak kaldı. Yani bir oyun en fazla 5 liradır 10 liradır falan gibi Aynen bir şey oldu. Aynen öyleydi Bizim jenerasyonda. Bu da çocukluktan kalma bir şey. Bu parasızlıkla alakalı bir durum değil bak. Bu oyuna değer vermemekle alakalı bir durum. Neyse ki bizim jenerasyonda çok yaygın olan bu durum yeni nesil arkadaşlar Olmuz olayın haberin var mı? Ne oldu lan beraber kırıldı. Oyunların ne kadar olması gerektiğini ve neden bu kadar para istediklerini anlayan bir nesil geldi. Çok da güzel oldu. Peki şimdi ne oldu? Haa biliyorum biliyorum. Dün birlikteydik. Şimdi ne olacak? Oyunlar eşşeyin s*** kadar pahalı oldular. Tamam bir oyun değerlidir eyvallah. 10 liraya oynanmak diye bir şey de yoktur. O da eyvallah ama 600 TL nedir abi ya? 500 TL nedir? 400 TL nedir lan bırak 500'ü. Bunlar normalleşmemesi gereken fiyatlar. Üstelik bu fiyatlar için kızabileceğim bir oyun yapımcısı da yok abi. Ne diyeyim 1 euro 1 dolar bu gelmişken yapımcılara ne diyeyim yani? Eskiden 3-5 harçlık biriktirerek aldığımız şeyler şu anda hayal ürünü oldu. Gençlerin hayallerini süsleyen bir durum oldu lan. Oğlum bir insanın hayali çok iyi bir PC almak olabilir. Ancak bir insanın hayali şöyle ya da böyle oyun oynayabilecek bir PC almak olmamalı ya. Eskiden biz mesela çok iyi PC'lerin hayalini kurardık böyle. Ulan şu çok iyi PC'miz olur falan diye düşünüyorduk. Ama normal bilgisiyle erişmek o kadar da imkansız bir şey değildi. Tercih meselesiydi. Kim o parayı vermeyi tercih etmiyordu, kime ediyordu. Ben 120 dolara ekran kartı almıştım, 150 liraya almıştım lan. O zaman da öğrenciydim. Hadi PC'yi geçtim. 500 yırlık bir konsol almak bir gencin hayallerini süsleyecek şey olmamalı. Bunu gidip alabilmeli. Yani hayali kurulan şeyin bu kadar basit bir obje olması o kadar sinir bozucu ki. Oğlum 500 birim parayla alınacak şey lan bu. Daha bu biz geçen gün oturduk bütün ekipçe PlayStation 5'i nasıl alalım, ne şekilde alalım? Çekilişini yapacağız. Ne yapalım diye 1 saat 1,5 saat sohbetini yaptık. İşte sıkıntı bu. Yani bir tane oyun konsolunu almak için bir buçuk saat birilerinin oturup yani bu konuştuğumuz muhabbetini yaptığımız insanların cebinde 3-5 kuruş parası olan adamlar yani ee, o an onu sorguladık. Bugün mesela babamla Tuzla'dan geri dönerken arabalar hakkında konuşuyorduk. Böyle ben bir cümle kurdum ister istemez. Çünkü yaklaşık 2 aydır 3 aydır araba piyasasını kovaladığım için ve de o değişimi gördüğüm için babama şunu söyledim. Yandan bir tane Volkswagen geçti. Ne geçti? Tur, turak mı? Tur, yeni bir arabası çıktı onun. Şöyle i̇şte ne kadar araba alınır? Muhabbeti döndü. Ben dedim ki ya bu 200-300 bin lira bunlar dedim. Yani bunlar para değil dedim. Bak 300 bin lira buna verene kadar 400 bin lira buna verirsin dedim. Böyle bir sessizlik oldu. Babam döndü dedi. Ki, oğlum dedi. Düşünebiliyor musun dedi ya? 30 bin liralık, 30 bin dolarlık, 40 bin dolarlık arabaya Türkiye için. 400 bin lira buna verirsin ya demeye başladık. Az önce ee, dediği gibi normalleşiyoruz, normalleştiriyoruz yine. Yani bir oyunun 600 lira olmasını ee, boykot edeceğimize nasıl alacağımızı planlıyoruz. Misal veriyorum Tiguan değil ya söyledi bir yukarıda. Ya bir doların ya euroyla sterlinin birbirinin dibinde ya. Bu gençler büyüyecek, işe girecek, hayatını <gülüyor> idame ettirecek, üstüne başka şeylerin hayalini kuracak. Kimisi dünya gezmenin hayalini kuracak, kimisi araba almanın, kimisi ev almanın. Şu sene ben benim arabayı zamanında sıfır galeriye gidip ortaya parayı koyup 57 bin liraya mı ne aldım? Sıfır araba, yeni çıkmış, tertemiz böyle fabrikadan çıkış. Aldım. Şu an araba 200 bin liraya, 200 bin lira. Hani sattığında 200 bin lira şimdi millet buna diyor ki ooo abi işte 57 bin liraya almışsın 200 bin lira güzel kar ah kar böyle düşünen ekonominin eyesine bakmasın amana koyayım. Yarrak onu sat bakayım karşılığında bir tane araba al alabiliyor musun al bak 150 kar yazdı ah be oğlum o kar değil öyle bir şey yok. Hayal, hayır. yüklenmeyin beyin yok gidiyor. Yani fakat bunların hayalini kurabilmek bile utopik geliyordu. Şimdi düşününce, düşünün bak, gezmek, tozmak hayal ötesinde bir eylem gibi. 40 yıl düşünsem anlattığım 3 oyundan birinin lüks bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Durduk yere genç arkadaşların canını sıkmak istemiyorum ama benim canım sıkılıyor. Açık ve net sıkılıyor. Düşündükçe içim daralıyor. Ve bahsettiğim tek şey oyun var. Oyun film gibi, kitap gibi, müzik gibi bir eğlence aracı. Bir de şey var bak o da sinirlendiriyor. Aklıma geldi şimdi. Bu PlayStation 5 ve Xbox Series X'in 8300 TL'lik fiyatını görüp şey diyen var. İyi olmuş çocuklarımız bu oyun zehrinden uzak dursun. Bak. Bak lafa bak lafa. Sene olmuş 2020. Hala da fikir sahibi olmadığımız konularda zehirmiş bir şeymiş diye yorumlar yapıyoruz. Hala da bu hataya düşüyoruz. Arkadaşlar oyunlar tehlikeli şeyler değiller. Her gün oturup 3-4 saat TV'ye kilitlenen ebeveynlerin çocuğuyuz biz. E, bunu diyen böyle 12 saat yüksek ihtimal televizyonda şeyi falan izliyor böyle işte. Müge Anlı'dan başlıyor. Kuaför muaför programları. Akşam yalan yanlış haberler ve kapanış. Birbirimizi kandırmayalım. Anlamsızca TV başına zaman geçiren. Muganli de çok saygı duyorum bu arada çok severim. Bebeğinlerin çocuklar olarak biz oyunların kötü olduğu söylendi bugüne kadar. Filmler diziler ne kadar kötüyse oyunlarda o kadar kötü. Bakın şu konuda yanlış anlatmak istemiyorum. Oyunlarda tıpkı film ve diziler gibi propaganda aracı olarak kullanılırlar. Bizi manipüle ederler, bizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Bunlar bir teori değil bir gerçek. Fakat bu gerçek diziler, filmler için de geçerli. Mesela Muganli ile dal geçiyorlar ya programıyla. Aslında. Onu kesinlikle diğer programlarla bir tutmayın. Müge Anlı'nın programı, ben izlemiyorum da hani böyle kestiğini falan izliyoruz ya. Aslında Müge Anlı, Türkiye'nin genel durumuyla ilgili çok ciddi, ee, çok sağlam yorumlar yapıyor. Harbiden öyle bak. O kadının gücü, kadının duruşu, bu çok güzel bir örnek. O programın küçümsenmesinin sebebi içindeki olaylar ve karakterler. Biri çıkıyor ya diyorsun bu ne biçim programı. Aslında orada sen gerçeği görüyorsun. O bir show programı değil yani. Orada gerçekten Türkiye'nin fotoğrafını görüyorsun. Küçültülmüş böyle. Ve Müge Anlı'nın yaptığı yorumlar işte bir kadın birine kaçmış. 17 yaşında kız daha doğrusu kadın. Yani küçücük bir kız 15 yaşında kaçmış birine. Onunla ilgili o kadar ağır ve o kadar mantıklı sözler söylüyor ki. Aslında orada bir nevi... Eee... Gelişim örneği gösteriyor kadın. O konuda ben o programı kötüleyemem. Ama tek farkı işte, şu Türk televizyonlarını biliyorsunuz, anlatmama yararlı. İçerik menünün daha kolay ve eğlenceli olması, bu yüzden de bağımlılığı daha kolay tetikliyor. Fakat bu tarz handikaplar olması, bu işin bir uyuşturucu vası gibi görülmesini doğru kılmıyor. Filmler ve dizilerde tehlikeler de, onları da komple yasaklayalım demiyoruz, değil mi? Buradan ebebeğin olan ve beni izleyen iyi niyetli anne babalara sesleniyorum. Abiler, ablalar, bu iş tamamen devletim işi. Kimse çocuğunun 10 saat oyun oynamasını istemez, kimse çocuğunun 10 saat YouTube videosu izlemesini de istemez, kimse çocuğunun 10 saat dizi izlemesini de istemez. Bu olay tamamen denetimle alakalı, ya sınırıyla ya doğru içerikleri ulaşmakla doğru. alakalı. Ve en önemlisi de süreyle alakalı artık şu işi çözelim araştıralım öğrenelim ya. Na bilmediğimiz her şey öcüm muamelesi yapmayalım ya. O oyunlar başka hiçbir medyumun veremeyeceği şeyleri sunabilen gelişme katkı sağlayan araçlardır. Ulan hiçbir şey katkı sağlamasalar bile iyi vakit geçirmeye yarayan araçlardır kardeşim. Bir şey katmasına da gerek yok. İyi bir oyun kaliteli geçirilen eğlenceli bir zaman sunar. bu kadar basit. Şunun dengesini artık bir kurun ya bıktım şunu 10 yıldır anlatmaktan ben konuya sıçradık. Bir de beni ne sinirlendiriyor biliyor musunuz? Bu tarz şeylerin lüks olması gerektiğini düşünen insanlar sinirlendiriyor. Telefon almanın lüks olması gerektiği Akıllı telefon lüks bir şey değil abi. Bizde lüks bir şey Evet abi. Çok doğru. Bugün hikayelerimde tepki göstermemin sebebi oydu. Bakış açısı bir de. Yani ben... Evimin şu anki halini, işte insanların kaldığı dağınık halini çekip koymuşum. Adam söylediğim şeye bakmıyor. Gidiyor... Mesela benim yatağımın tekerleğine odaklanıp onunla ilgili yorum yapma hakkına sahip hissediyor kendini. Hastaneden mi çaldın amına kodumun yatağını? O kadar param var niye yatak almıyorsun diyor. Mesela örnek veriyorum. Buzdolabını çekiyorum herif telefonumun kamerasının nasıl çektiğini, nasıl kalitesiz çektiğini söylüyor. İşte kül ablamdaki 4 tane sigaraya kal... Bana, bunu yazan çocuk bu arada 14 yaşında. Benim ne kadar dağınık ve pis olduğumla ilgili yorum yapıyor. Ya anlatabildim mi? Hastayız oğlum biz. Biz hastayız. Milletçe hastayız. Sağlıklı yorumlar değil bunlar. Ya bu salaklık falan değil. Arkadaşlar kimseye salak malak mal aptal gerizekalı demek istemiyorum ama cidden sağlıklı bakış açıları değil bunlar. Bugün millet onun tribine girdim falan sandı. Hayır. Onları paylaşıyorum ki Azınlık olduklarını biliyorum onları paylaşmamın sebebi diğer normal insanların veya arada kalmış insanların o yazıları görerek triggerlanmasını sağlamak. Triggerlansın ki öyle bir birey olmasın. Ben kimsenin hikayesini izlerken ya da bir şeyin hayatının bir parçasına dahil oldum bir evine gittiğimde bir yere gittiğimde maddiyat açısından bakmıyorsam bunun bakayım koltuğu kaç paradır bunun arabası ne modeldir işte üstüne giydiği tişört kaç paralıktır diye bakmıyorsam ben normal olanımdır abi. Sen normal olmayansın. Bu normal olmayan insanların da bir şekilde ayıktırılması lazım. Küfür ediyorum, bağırıyorum, kızıyorum, çağırıyorum ama ya yetiştirilmesini sikiyim. Bırakalım artık yetiştirilme yetiştirilme diyoruz da kimsenin kimseyi doğru düzgün yetiştirdiği yok o zaman. Bu insanların zekası var, bu insanların Allah vergisi bir beyni var. Bu insanların gözlerinde görebileceği, gözleriyle görebilecekleri örnek alabileceği insanlar var. Burada seni çok seviyorum abi, seni iki yıldır takip ediyorum, senin hiç beynini kaçırmıyorum diyen adam, bugün hikayede attığım şeyi yapıyorsa, o herif beni götüyle izliyordur. Bu da ne demek? Demek ki, beni yani beyinsize bağlayacağım ama beynini kullanmıyor demek. Beni izleyen, bu kadar her gün bunun e, ne kadar sıkıldığımı, bak o mesajı çok iyi algılayan insanlar var. Bugün chatte daha yayın açmadan önce yazılanları okudum. Beni izleyen, gerçekten izleyen ve bir şeyler... E, hayatını almaya çalışan fikir paylaşımı yapan insanları çok güzel seçebiliyorum chatte. Ama beni deli gibi izleyen fakat yarraktan bomboş izleyen adamları da görebiliyorum. Ve de diyorum ki o adamlar benim izleyicim değil. Yani bu kadar beni izleyip de şu yorumları yani kalkıp da ya amına koduğum git şu evine bir tane e, halal param yok diyen adam beni Twitch'te ya da sağda solda izliyor olamaz. Olamaz abi. Mümkün değil. Biz hastalıklıyız. Ben artık böyle yorumluyorum. Ben bu işe girdiğimden beri Türkiye'deki gençliğin gerçekten hasta olduğuna %100 emin oldum. Bunun sebebi ne bilmiyorum tartışılır. Yüz farklı açı. Allah için yapmayın bunu kendinize ya. Ama kıldık Size söylemiyorum yani böyle olanları söylüyorum. şey değil. Ve bazı insanlar akıllı telefonların bu kadar pahalı olmasını, lüks olmasını oh iyi olmuş herkes de alamaya versin demesi falan. Abi bu öyle bir şey değil ya. Bu çok normal alabileceğim bir şey. maksimum. Yani o şu evini git değiştir artık amına koyayım diyen adam sen yarın bir gün bir villaya geçtiğinde amına koydun çocuğu, paranın amına koydunuz yaşadığınız hayata bak hepinizin Allah belasını versin yazıyor. Yani nasıl tedavi edilir bu? ne olur bu ülkeden dolayı mıdır hiçbir fikrim yok mütevazı, mütevazı yaşıyorsun laf atılıyor biraz şov yaşıyorsun laf atılıyor yani bunun sonu ne bilmiyorum yazmış bir sürü kişi üzüldüm de yazanlar abi sen bu gidişle yayıncılığı da bırakacaksın bu işi de bırakacaksın çok belli o kadar üzülüyorum ki falan diye yazanlar var ya, sikiyim ben niye yayıncılığı bırakayım niye yaptığım işi bırakayım bana ne <gülüyor> Bunlar beni yıpratmaz ama çok üzülüyorum ya valla. Bu 1000 dolarlık parayla alabileceğim bir şey yani. 1000 dolar az değil ey valla ama <gülüyor> bizdeki bir 26.000, bin, 25.000, bin, 30.000, 40.000, 50.000 gibi fiyatlar yok ya. Araba mesela ama eskiden hani öğrenci adama böyle alırdık 20-30.000 liralık bir araba çocuk öğrencilik vaktinde bilmem ne olsun diye durumu varsa şimdi öyle bir şey yok yani. Al evet bu arada öyleydi. Eskiden boktan bir marka olurdu bilmem ne olurdu. Herkes bir arabaya binerdi. Ha pahalı arabaya binerdin, ha ucuz arabaya binerdin. Onun e, kapışmasını yapardık. Şimdi hayal oldu bunlar. Yani en fakiri, en parası olmayan adamı, öğrencisi, ne bileyim, en eski model bir tane Clio alırdı. Ona da iki egzoz taktırırdı. İki abartı egzoz, bir filtre. Bap bap diye gelirdi. Eğlenirdik, makarasını geçerdik. Yanımıza arkadaşımız gelirdi Porsche'la. ile Porsche gelirdi böyle. Ne yapıyorsunuz lan derdi falan. Şimdi... Çok garip yani sırf bir telefonum var diye yurt dışında ee, kaç 999 dolar mı? Ya pardon hatta hatta alırsan 199 doları milletin alıp sikine takmadığı telefon burada küfür e, edebileceğin bir malzeme haline geliyor. Şunu kullanıyorsun diye Türkiye'de orospu çocuğusun sen diyorlar. Ya bunun suçlusu aileler maileler değil bence ya on it alamazsın. Hani... Adam özetliyor işte. Ne alıyorsun ya? Ve insanların bunu böyle normal olması gereken bu abi falan. Herkes her şeye erişmemeli. Konsolların pahalı olması iyidir. Oyunlar pahalı olsun. Telefonlar pahalı olsun. Bazen bazı insanlar anlayamıyorum. Mesela bu şey gibi. Bir iş yerine çalıştığınızı düşünün abi. Bir odada A birim çalışanları bir odada B birim çalışanları var. İkisi de aynı işi yapıyor. A'daki işçiler 4000 lira alıyor. B'dekiler 3500 lira alıyor. B'dekiler gidip diyor ki onlar niye 4000 alıyor? Onlar da 3500 alsın. Anladın mı? Bunun gibi. Halbuki B'dekiler gidip biz de 4000 almak istiyoruz diyebilirler. Ama önce tersten bakıyor olaya. Kendisinden daha iyi şartlarda birinin olmasını hayal etmek istemiyor. Evet. Çok doğru işte. Tam olarak bu dediğim şey. Yani. Onun da şartlarını aşağı çekmek istiyor. Neden böyle psikoloji var bilmiyorum. Hani kendisini yükseltmek yerine kendisinin daha yükseği talep etmesi yerine ben daha yükseğini istiyorum. Hani bunun talep etmek, bunun peşinden koşmak yerine telefon ucuzlasın, elektronik eşyalar ucuzlasın. Ben bunun peşinden koşacağım demek yerine ben alamıyorsam daha da pahalı olsun, kimse alamasın kafası çok enteresan bir kafa. Ne diyeyim arkadaşlar, hayırlısı neyse olsun diyeyim ya genç. Bu bizim ülkenin, bizim ülkenin özeti bu arada net yani harbiden bakış açısı bu. Ve dikkat edin bu sadece e, tüketim için geçerli bir şey değil. Tak dön ilişkilere, ilişkilere dön ilişkilerde de bu böyle. İnsanlar sevgililerinin onlardan daha üstün olmasını istemiyorlar. Eşlerinin daha güçlü olmasını istemiyorlar. Daha başarılı olmasını, daha güzel olmasını, daha ilgi çekici olmasını istemiyorlar. Anlatabildim mi? Sürekli bir aşağı çekme var. Sürekli bir aşağı çekme var. Ben e, zayıfım, ben fakirim, ben güçsüzüm. O da benimle sürünsün. Öteye gitme yok yani bizde. Adım atma yok. Atana da tahammül yok. Geç arkadaşlarımıza hayat ve oyunculuk yolunda başarılar diliyorum. Umudu kaybetmeyin abi. Zira para harcamadan sahip olabileceğimiz tek şey o. Bir de açık olun oğlum. Kendinizi daraltmayın lan. Böyle bir alana hapsetmeyin böyle. böyle. Bir alanda kalmayın. Tıkılı kalmayın. Her şey üzerinize geliyormuş gibi olmasın. Şartların boktanlığını dilinize pelesenk etmeyin. Biliyorum şartlar boktan olabiliyor. Ama elinizden geleni yapın lan. Yapın oğlum. Hiçbir şey olmasa da denedim dersiniz. 50 yaşına geldiğiniz zaman ne yaptınız abi siz bugüne kadar şartlar boktan hiçbir şey yapmadık diyeceğinize... Şartlar boktan da denedik olmadı dersiniz. Ama olursa o zaman nefis olur. Artık ne olacağı da size kalmış durumda yani. Böyle içindekileri dökmek istediğim anlamsız bir video yaptım. Kusura bakmayın. Vallahi gayet anlamlı kardeş. Gelebilir aklınızda olsun. Çünkü konuşmamız lazım bu konuları. Yani bir şekilde bu fiyatların anlamsızlığı gündemde kalmalı bence. Gündemde kalmalı ki artık yayıncıların kulağına mı gider. Oyun yayıncılarından bahsediyorum bir şekilde bu işler de bir kamuoyu oluşturulur. Daha sağlıklı fiyatlandırmaya mı gidilir? Ne olacak bilmiyorum. Belki üreticiler düşürürler düşürürler falan ama yani bu fiyatlarla bir sağlıklı oyuncu kültürünün kalması çok zor bir şey. İyice uçmaya başlıyor yani ve bu uçuşu durduracak hiçbir şey de yok şu anda. Kendinize Adam bir... darlandı oğlum. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir de bak son olarak şunu diyenler de var. Onlar da enteresan kafalar. O kadar şey var ki ülkede oyun mu kaldı geriye diye. Haklısın dostum çok güzel. O kadar şey varken geriye oyun mu kaldı diye soruyor olman da çok nefis bir şey. Lütfen sen de kafanda gördüğün o diğer problemler ve sorunlar için çalış. Biz de ona destek olmaya çalışalım. Herkes kendi bildiği alanında, Herkes kendi alanında, alanında, alanında bir kamerayı oluşturuyor yani. Çok daha sağlıklı bir sonuç alabiliriz. Hayvan haklarını savunan bir insana gidip de dışarıda kalan aç insanlar var demek gibi bir şey bu. Abi sen de onlar için bir şey yap. Sen de onlar için bir şeyler yapana destek ver. Herkes kendi alanlarında bir şeyler yapsınlar. Niye bu yardımları kıyaslama çabasına giriyorsunuz ya? Ya çok acayip bu dediğim diğer psikoloji işte o değil mi 3500-4000. O kafa bir şey yani. Bırakalım o zaman abi. Her şeyi bırakalım hiçbir şey hakkında konuşmayalım. Sokacağım ha. Hadi görüşürüz. Pardon kusura bakmayın. Öyle demeyeceksin. Hepinizin amına koyayım diyeceksin kapatırken. Bırak kibarlar. <gülüyor> <gülüyor> Abi sinirlenir adam Ben de böyleyim oğlum. Bakmayın yani biz bizi şey sanıyorsunuz ya da işte bu adam gibi benim gibi adamlar, benzeri adamlar ya 2 3 tane toksiye falan böyle moralimiz bozulmuyor bizim oğlum. Yani az çok bugüne kadar beynini kullanmış, bir şeyler başarmış insanların bu kadar down olmasının sebebi diğer insanların hiçbir şey yapmaması ve sadece konuşması. icrasızlık çok kötü bir şey oğlum. O kadar çok şahid oluyorum ki keşke benim hayatımı şöyle bir hafta yaşayabilseniz, bir hafta, bir hafta benim gözümden bir görebilseniz yazılan yorumları, yapılan yorumları, konuşulan şeyleri, yapılan dedikoduları. Bizim ülkenin yarısından fazlası boş, boş, boş beleş geziyor, boş beleş takılıyor. Hiçbir bok yapmıyor oğlum. Sıfır üretkenlik yani. Allah sonumuzu ayır etsin diyeceğim de yani her sene bunu söylüyoruz. Hiçbir ilerleme yok. Aksine tonla gerileme var. <gülüyor> o yüzden karamsarlığa girmeyelim.